Bir Avrupa Birliği projesi olan Culture Civic desteğiyle ve Yerel Hibeler Fonu'yla aslında bir susuz yaz projemizi gerçekleştirdik. Eskişehir'de bulunan Eldam Sanat Alanı'nda susuz yaz projemizi 12 Mart'ta açtık. Merhabalar, isim Esra. Eldam Sanat Alanı'nın kurucu direktörlüğünü üstleniyorum 2018 yılından bu yana. Demokratik ve çoğulcu bakış açılarıyla oluşturduğumuz programlar aslında burada kentte açık bir tartışma alanı ve sorgu alanı oluşturmayı hedefliyor. Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı'nın öncelikli hedefi İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin ötesine uzanarak 81 ilde kültür sanat alanında aktif olan kişi ve kurumlara finansal destek, kapasite güçlendirme ve ağ geliştirme olanakları sağlamak ve Mart 2025'e kadar devam edecek. Bu projenin ana amacı aslında Türkiye'deki toplumsal katılımı güçlendirmek, sosyal içermeyi güçlendirmek. Dört farklı hibe programı altında gerçekleşen büyük bir hibe programımız var ve bu Avrupa Birliği'nin desteğiyle sağlanıyor. Birinci programımız yerel projeler hibe programı, ikincisi kentler arası A geliştirme, üçüncüsü yapısal destek hibe programı ve dördüncüsü sanatsal üretim fonu. Kapasite geliştirme etkinliklerimiz yine bütün Türkiye'ye uzanarak 12 farklı konu altında yaklaşık bir hafta sürecek etkinlikler dizisinden oluşuyor. Aynı zamanda kendi web sitemiz üzerinden de kapasite geliştirme etkinliklerinin videolarını yayınlıyor ve daha fazla insana ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz.